Derya ve Selim birlikte çalışarak büyük bir verandanın üstünü 8 saatte boyuyorlar. Geçen sene Derya verandayı kendi başına boyadı. Ondan önceki senede Selim verandayı kendi başına boyamıştı ama Derya'nın iki katı zamanda. Yani Selim biraz tembel. Neyse Derya ve Selim ayrı ayrı yani tek başlarına verandayı kaç saatte boyarlar? Sorumuz bu. Evet güzel. Hadi birkaç değişkeni belirleyelim. A'yı tanımlayalım. A, Derya'nın verandayı boyama zamanı olsun. Evet, Derya, verandayı A sürede boyuyor diyebiliriz. Ya da bunu ters çevirip saatte 1 bölü A'sı kadar boyuyor diyebiliriz. Aynı bunun gibi. Selim için de bir değişken tanımlayalım, o da B olsun. B, Selim'in verandayı kaç saatte boyadığı olsun. Yani verandayı boyamak Selim'in b saatini alıyormuş bir veranda için. Eğer istersek oraya 1 yazabiliriz fakat yazmak zorunda değiliz. Bu aynı zamanda her b saatte 1 veranda boyayabiliyor demek. Ya da bunun başka bir düşünce şekli saatte 1 bölü b kadarını yapabiliyor. Öyle de düşünebiliriz. Birlikte çalıştıklarında ise Derya ve Selim verandayı 8 saatte boyayabiliyorlar. Evet hadi bununla yazalım. Derya artı Selim. Evet, bunu turuncu ile yazacağım. Derya ve Selim. Buradaki bilgiyi kullanıyoruz. Derya ve Selim büyük bir verandanın üstünü 8 saatte boyayabiliyorlar. Yani veranda başına 8 saatte boyayabiliyorlar diyebiliriz. Ya da bir veranda başı 8 saat. Yani 8 saatte bir veranda. Bu ikisinin de oranlarının kombinasyonu olacak. Yani bu 1 bölü 8 saat eşit olacak. Deryanın oranı yani 1 bölü a artı Selim'in oranına. Evet, artı, aynı renkle yapalım, artı saat başına 1 bölü b veranda. Evet, bir denklem kurduk. Şimdi biraz aşağı inelim. Evet, bu birimleri bir daha yazmayacağım. Elimizde 1 bölü 8 eşittir 1 bölü a artı 1 bölü b var. Elimizde 2 bilinmeyen var. Eğer bunu çözmek istiyorsak bir denklem daha kurmamız lazım. Hadi bakalım. Bize Selim'in geçen sene verandayı kendi başına boyadığı ve ve deryanın iki katı sürede tamamladığı bilgisi veriliyor. Yani Selim'in verandayı boyaması için gereken zaman, derya için gereken zamanın iki katı. Yani B eşittir 2A. Bu denklemi yeniden yazabiliriz şimdi. Selim'in ihtiyaç duyduğu saat, deryanın saatlerinin ihtiyaç duyduğu saatin iki katı. Yani, b eşittir 2a. Şimdi, denklemi tekrar yazalım, renklere bağlı kalıyorum. 1 bölü 8 eşittir 1 bölü derya artı 1 bölü Selim yazmak yerine, artı 1 bölü 2 kere derya yazabiliriz, değil mi? Selim 2 derya ediyor. Derya için gereken zamanın 2 katı Selim için gerekiyor. Deryanın 2 katı. Şimdi, elimizde bir bilinmeyen ve bir denklem var ve bunu A için, yani bu denklemi a'yı bulmak için çözebiliriz. Bunu yapmanın en kolay yolu, denklemin iki tarafını da 2a ile çarpmak. Evet, hadi iki, iki tarafı da 2a ile çarpalım. Sol tarafı 2a ile çarpıyorum. Aslında iki tarafı da 8a ile çarpalım. Böylece 1 bölü 8'den de kurtulmuş oluruz. Evet, sonra da sağ tarafı 8a ile çarpalım. Sol tarafta 8a bölü 8 eşittir a. a eşittir 1 bölü a çarpı 8a, yani 8. 1 bölü 2a çarpı 8a. 8a bölü 2a, o da eşittir 4. a, yani deryanın verandayı boyaması için gereken süre. a eşittir 8a bölü a, o da, o da 8 demek. 8a bölü 2a eşittir 4. a, ya da deryanın verandayı boyaması için gereken süre, 8 artı 4 eşittir 12 saatmiş. Peki bize ne soruluyordu? Selim ve Derya tek başına, tek başlarına verandayı kaç saatte boyarlar? Derya'nınkini kini bulduk. 12 saatini alıyormuş. Sonra biliyoruz ki Selim'in Derya'nın iki katı zamanını alıyormuş. Selim tembel demiştik ya. Selim eşittir 2a. O da ne demek? Yani 2 çarpı 12 demek. 2 Derya, evet bu da 24 demek. Yani tek başlarına iken Derya'nın 12, Selim'in 24 saatini alıyormuş, evet Selim bayağı tembelmiş. Ve birlikte yaptıkları zaman da 8 saatlerini alıyormuş, evet çok makul. Çünkü eğer Selim tek başına 12 saatte yapıyorsa, beraber olduklarında 6 saatte yaparlar, yarısı kadar zamanda. Ancak Selim bu kadar verimli değil. Derya kadar verimli olmadığı için, Onunla birlikte işler biraz daha uzuyor ve 8 saatlerini alıyor. Ama bireysel çalışmaktansa birlikte çalışmaları doğal olarak daha az zaman alıyor.